Merhabalar, hoş geldiniz. Açık Beyinde nereden biliyorsun? Programında Tuğba Aydın Öztürk'le berabersiniz. Programımıza hoş geldiniz diyelim. Bugün UNESCO'nun 2021'in son günlerinde yayınladığı bir raporla karşınızdayım. Dünyada 240 milyon engelli çocuk var. Bu cümle tek başına belki çok fazla bir anlam ifade etmiyor olabilir sizler için. Ama desem ki size aslında 10 çocuktan bir tanesi engelli ve bu çocuklar temel haklardan. Fırsat eşitliğinden geri kalıyorlar. Damgalamaya, dışlanmaya, sosyal izolasyona maruz kalıyorlar desem ve aslında bu konuların tek başına bir engelli çocuğun ailesi olmakla ilişkili olmadığını, okullarla, sosyal politikalarla, ekonomiyle ve bundan daha da geniş sistemlerle ilgisi olduğunu söylesem, bana kulak verir misiniz bilmiyorum ama şimdi o raporun biraz daha böyle içine dalalım ve bu engelli, geleceğin engelli bireylerinin ne gibi zorluklarla karşılaştığını ve anlamayı amaçlayacak ne gibi önlemler alabileceğimizi biraz daha masaya yatıralım. Haydi bakalım. New York'ta geçtiğimiz günlerde yayınlandı bu araştırma ve dedi ki UNICEF dünya genelinde yaklaşık 240 milyon engelli olan çocuk temel haklarından mahrum kalıyor. Şimdi araştırma tabi çok geniş. Ben daha çok e, fiziksel ya da tıbbi konuları işin dışında tuttum. Çünkü bu program nereden biliyorsun programı ben kendimde bir sosyal bilimci olduğum için daha çok mevzuların, Toplumsal taraflarına, kültürel taraflarına odaklanmayı kendine biraz daha görev edindi. Birincisine bakalım Haydi. Şimdi erken uyarı ve duyarlı bakım alma olasılıklarının engelli olan çocukların engel olmayanlara göre %24 daha az olduğu ve aslında kendilerini çok savunmasız hissettikleri ve bu savunmasızlığın belirli başlı faktörlerden kaynaklandığını bize söylüyor rapor. Ne demek istiyoruz bunu derken? Öncelikle... Eğer engelli bir çocuk yoksul bir ailede büyüyorsa toplumdan dışlanma olasılığı çok daha yüksek. Damgalamaya her zaman maruz kal kalıyor neredeyse. E, ayrımcılığa neredeyse hayatının her alanında ve her farklı e, karşılaşmada, toplumsal karşılaşmada yeniden ve yeniden maruz kalıyor. Bu sebeple, aslında tüm bu faktörler yoksullukla birleştiğinde toplumların engelli bireylere nasıl baktığını anlamaya da, e, anlamaya dair çözümler üretmeye çalıştığımızda da bir şekilde bu çocukların e, öğrenimden de geri kaldıklarını gösteriyor. Yani e, öğrenimden dışlanma, kurum bakımı altına alınmama, şiddete, istismare ve ihmale uğramada çok daha yüksek engelli olmayan çocuklara kıyaslandığında. İkinci özellik, e, temel okuma ve aritmetik becerileri sahip olma olasılıklarının %42 oranda daha az oldu. Neden kaynaklanıyor bu diye bakıldığında aslında bu çocukların diğer çocuklara oranla anlamalarında herhangi bir problem yok. Yani burada herhangi bir eşitsizlik olamaz zaten. Yani biyolojik anlamda bir eksiklikten kesinlikle bahsetmiyorum. Bunu lütfen altına çizmek isterim. Bunun sebebi fiziksel anlamda erişilemeyen okullar, ders müfredatlarının standart olması ve asla ve asla engelli bireyleri içermemesi veya öğretmenlerin bunlara uygun, bu öğrencileri anlamaya uygun bir eğitimden geçmemiş olmaları, diğer tarafta akran zorbalığı, diğer tarafta velilerin sağlıklı diyebileceğimiz çocuklarıyla engelli çocukları aynı sınıfta eğitim görmesini istememeleri çok ciddi bir problem. E, bu sebeple, Tüm bu materyallerden, tüm bu öğrenme modellerinden, tüm bu karşılaşmalardan uzak kalan engelli çocuklar, bakın %42 çok ciddi bir oran, aritmetik gibi, matematik gibi, dili çözmek gibi, temel okuma gibi becerilerden geri kalıyorlar. Ve bu beceriler aslında onların beyin fonksiyonlarına alakalı hiçbir durum barındırmıyor. Bu fonksiyonlardan geri kalmalarının sebebi toplumun onları, sen ötekisin diye dışlamaları. Burada zannediyorum biraz madalyonu kendimize çevirme vakti gelmişte geçiyor gibi görünüyor. Üçüncü önemli özellik karşımıza çıkan engelli çocuklar, engelli olmayan çocuklara göre %51 oranda kendilerini daha mutsuz hissediyorlar ve %41 oranda da daha fazla ayrımcılığa maruz kaldıklarını ifade etmişler. Pakede şöyle uzaktan baktığımız zaman, rapor çok çeşitli bu arada, aşağıda e, raporun detaylarını paylaşacağız mutlaka ki. Fiziksel özellikler var, biyoloji temelli özellikler var ama dediğim gibi bugün toplumla ilgili, sistemle ilgili, bizi de ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren bir sorun parmak basmak istedim. E, UNICEF bu araştırmayı yıllardır yapıyor. E, sokağa çıktığımızda 10 kişiden bir engelli görmüyoruz. Böyle bir görünülmezlik problemi var çünkü... Aynı sokakta yürümüyoruz, aynı kafelerde takılmıyoruz. Bir yerden bir yere gitmek istediğimizde toplu ulaşımı kullandığımızda bu bireylere rastlamıyoruz. Bu bireylere bizim daha az rastlıyor olmamız aslında onlar toplumda yok değil. Toplumda öteki tarafa doğru itilmiş olmaları. Aynı toplumsal hayatı yaşamamamız. Aslında burada belki de utanç duymamız gereken konu bu. Peki UNICEF dediğim gibi yıllardır bu araştırmayı tekrarlıyor. Evet. Bir, bir önlem paketi de sunmak zorunda değil mi? Yani hani bir bizim sosyal bilimlerde e, herhangi bir sorunu masaya taşımak önemlidir. Yani bir sürü e, materyal toplarsınız, insanlarla görüşürsünüz, araştırmalarınızı yaparsınız, bir sorun koyarsınız ortaya. Sonra da iyi bir bilim insanının yapması gereken aslında peki bu sorunlara nasıl çareler üretebiliriz sorusunu İkinci aşamada sormaktır. Şimdi onlardan biraz bahsetmek istiyorum. UNICEF'in burada hem topluma, toplumun her kademesindeki kişiye ve kişilere bir de hükümetlere çağrısı var. Birincisi şunu söylüyor. Lütfen tüm bireylere fırsat eşitliği tanıyın. Yani bütün çocuklar gibi bu çocuklar da yaşıtlarıyla aynı fırsat eşitliğine, aynı eğitim eşitliğine sahip olsunlar. İkincisi hizmetler, bunlar sağlık hizmeti olabilir, sosyal hizmetler olabilir, kültürel e, faaliyetler olabilir. Tüm bunların çok kapsayıcı ve erişilebilir olması. Bir de şunu unutmamak lazım, bu çocuklar sadece şehirde yaşamıyorlar, kırsalda, köylerde e, bu tarz. Hem sosyal hem kültürel hem ekonomik aktivitelere daha az da katılabilecek yerlerdeler zaman zaman. Bu sebeple hükümetlerin ya da devletlerin bu politikaları bütüncül olarak görmeleri zorunlu. Eğitimle ilgili tarafında biraz daha belki detaylandırmak gerekirse öğrenme materyallerinin erişilebilir olması çok önemli, müfredatın kapsayıcı olması çok önemli. Öğretmenler ile idareciler arasında da bakın gerekli eğitimlerin ve işbirliğinin sağlanması ve veli ile bir şekilde entegre olmak çok değerli. Bu sebeple bu çocuklar için gerekli altyapı var mı? Bu çocukların e, psikososyal destekleri sağlanıyor mu? Eğitime bir şekilde ara vermemeleri adına acaba okullar, sistemler neler yapıyor? Bunları sorgulamak gerekiyor. Ve en son olarak hani... Son cümlede şunu söylemiş e, olalım dilerseniz. Zorluklar engelli olalım ya da olmayalım toplumda zaten karşımızda. Fırsat eşitsizliğinden hep bahsediyoruz. Gelir eşitsizliğinden hep bahsediyoruz. Zannediyorum burada en çok yürek dağlayan mesele bu kişilerin uğradıkları olumsuz tutumlar. Ve biz bunu değiştirmedikçe diğer konulardaki değişimler isterse dünyanın en iyi yollarını açmış olalım, en güzel önlemlerini almış olalım. Bu bireylere bizim olumsuz tutumlarımız sürdüğü müddetçe ve kendimizi bir şekilde ayrıştırdığımız ve kutuplaştırdığımız sürece alınan hiçbir önlem asla ve asla işe yaramayacak. Bu yüzden lütfen ve lütfen önce aile dostu politikaların belki hemen çok ivedilikle yürürlüğe girmesi çok değerli ama hepimiz biraz da bu konudan Empati kurmaya başlamamız ve çok daha gönül gözü açık bir şekilde meselelere yaklaşmamız gerektiğini belki salık vermek lazım buradan. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Konu hepimizin konusu. Hep derler ya işte herkes bir gün engelli olabilir, hepimiz bir engelli adayızdır. Lütfen bunları böyle herhangi bir konuda söylediğimiz klişe laflar sözlüğünden ödünç alıp oraya geri koymayalım. Meseleleri iselleştirdiğimizde ciddiyetinin ne kadar derinlerde yattığını çok daha güzel anlıyoruz. Çok teşekkürler izlediğiniz için bir sonraki bölüme kadar. Hoşçakalın.